Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoşgeldiniz Bugün yeni bir video ile karşınızdayım Bugün size olan sözümü tutacağım Ve skinleri yeni savaşçıyı ve onları göstereceğim arkadaşlar Hemen başlayalım ilk öncelikle biliyorsunuz Burada maalesef oynayamıyorum internet bazında bir sıkıntıdan dolayı Bu falan yeni savaşçıyla oynayacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci bir yıldız gücü daha var o da birazdan göstereceğim ilk olarak skinsiz haliyle ve ilk yıldız gücüyle oynayalım bakalım nasılmış Evet arkadaşlar ilk yıldız gücü gösteriyorum mesela şuraya geldi ya böyle direkt ikiye ayrılıyor yani Birine illa çarptırmanıza gerek yok normalde çarptırmanız gerekiyordu arkadaşlar Bu Sorun yok Cidden yavaş Ama bir sonraki seviyelerde güzelce Bu ne kadar da şey varmış Ben yani de ne bileyim yani yani. Yani Bir ulti gösterebilsem size Şuradan aşağıya Böyle arkadaşlar hoşlanmasın Onun yerine arkadaşlar ne yapalım. Bir size deneme mağarasında göstereyim. Yani eğitim mağarasındaydı sanırım. Oradan size kısaca bir göstereyim. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz normalde bu hızla ultiye basınca bakın daha da hızlandı. Hatta resmen koşuyor. Şimdi ikinciyi göstereyim. İkinci de menzili artıyor arkadaşlar. Bakın şimdi normal menzili bu kadar değil mi? Bakın şuradan nişan alayım. Ee, buradan göstereyim. Normal bir robota buradan işte vuruyor. Şimdi bir ulti atalım. Hatta vuramıyor görüyorsunuz bakın şimdi bakın arkadaşlar bayağı genişledi menzili görüyorsunuz İkinciyi zaten direkt çeksiniz gösteriyorum bana. bakın daha da çok iyi. bundan sonra da arkadaşlar bassanız bile bir et olmuyor şimdi arkadaşlar kostümüyle. Bakalım biliyorsunuz ki bunu bro peste alacaksınız ve ikinci yıldız gücüyle girelim soğuk servis servismiş arkadaşlar surgenin e, birinci aşama yükseltmesi maçın sonuna kadar devam eder yani hızlı olacak ne olursa olsa hani yaptığımız zaman, yaptığımız zaman. bakalım neyi fark edecek Bu arada arkadaşlar bakın birinci yıldız gücü olmayınca yani bir yere vursanız bile bir şey olmuyor ikiye ayrılmıyor. Hani birinci yıldız gücünde nasıl bir şey olduğunu görün diye böyle yaptım. Bu arada cidden inanılmaz yavaşım ya. Ha bu arada kostümün gördüğünüz gibi detayını fark ettiyse hiçbir farklı yok sadece görünüşü değişmiş. Yani birinci sezonda mesela Geylon ki Bayağı iyiydi. Hiç çoktan ana kartopu atacağına yılan filanını atıyordu. Güzel. Şuradan simde alayım. Ölmeyeyim de ne olursa olsun. Şu an oynamamın da arkadaşlar sebebi dediğim gibi. Vay iyi hareket yaptım. Hadi Arkadaşlar, yani oynamamın şu an sebebi size ikinci yani ikinci urdidi olduğunca orada göstereceğim. Bakalım yıldız gücün dediği gibi birinci özelliğimiz duracak. Ölmeyelim de. Daha az önce boşamaz Pardon arkadaşlar 3 savaşçıdan biri bu ya bir insan ne yapayım hey! sıkıştır Bakın, arkadaşlar Skin'i de bu şekilde şimdi Pro Pest'e gelecek ikinci skin olan Braw'u görelim. Bu arkadaşlar, bunu alalım. İlk arkadaşlar şimdi savaşçıyı gösterdim. Skinleri gösteriyorum. Sonra da şu yeni gelecek olan aksesuarları göstereceğim. Bayağı iyiler. <gülüyor> Bakın böyle füzes şekli yeni şekil. Böyle bir füze. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar, Bropest'te alacağınız skinleri gösterdim. Bir de gerçek olan skinleri görelim. Maxim sanırım skini vardı ve o geldi arkadaşlar ve size de dediğim gibi 80 tas olarak. Yani doğrusu siz zaten merak etmeyin, Bilmediğim şeyi söylemeyeceğim. Bakın arkadaşlar, Max'in 30 taş olmasın, en saçmadan görün. No time, gotta move. Bakın tamam, bu değişmiş. Kostüm olarak iyi. Şimdi bir de merminiz bakın S hiç bir yer. Çok eğer 30 taş yapsanız, bak hiçbir yere... Arkadaşlar bu sekilde kraliye geçtik. Bu da arkadaşlar 80 taş olacak. 16 Temmuz'da geldik arkadaşlar. Bunu da size bir göstereyim. <gülüyor> Bakın yani bu 80 taşa değer ne değer atış hızı skin'i değişmiş bu de bir görünüş var. Mermileri yani bilmiyorum arkadaşlar <gülüyor> yengeç gibi bir şey fırlatması bekliyorum ama yede iyi yani çoktan görünüş değişmiş. Hazır atıyorum. Bakın yengeç kafası işte. Böyle öldürdük. Böyle arkadaşlar yani. da böyle 80 taşa gayet değ değecek bir postum. <gülüyor> Bu da arkadaşlar yine dediğim gibi yani önceki videolarda. Bu da arkadaşlar gelecek olan skinlerden biri. Mega böcek bi. Bu da arkadaşlar 150 taş olacak arkadaşlar. 24 Temmuz'da gelecek. Hadi buna da bir bakalım. Evet, baldan ceketle. Güzel. Bunun arkadaşlar yani... Evet böceğe benzer halleri var. Hemen göstereyim. Bakın Igolak sesi gittikçe değişmiş. Birazcık daha hani sanki kendisi küçükmüş gibi konuşuyor. Müzelikte taşa değer mi? Muhtemelen evet arkadaşlar şekilde değer. Hadi dur. Hadi bir seri göstereceğim kasarsın. Kastım arkadaşlar şöyle Bir göstereyim size Biri olsa da onunca nedeni ise Arkadaşlar mavi bir şey atıyor Ancak arkadaşlar aksesuarı değişmedi <gülüyor> O kötü oldu Niye bu da böyle arkadaşlar şimdi arkadaşlar en güzel tarafına geçtik ee, sonradan gelecek ve Brawl talk'ta bize söylenmeyen skinler var Retrona arkadaşlar bu arkadaşlar dediğim gibi 30 taş olacak arkadaşlar 14 Ağustos'ta yayınlanacak hemen bakalım buna da arkadaşlar nihayet bir özellik geldi bir Evet arkadaşlar bakın artık şuraya sıksanız bile birazcık daha vermesi devam ediyor çayır Çok iyi olmuş. Redone de arkadaşlar sadece görünüşü değişti. Üretisi filan her şey aynı göstereceğim zaten birazdan. Gösteremedim arkadaşlar ama şöyle göstereyim şuradan ultisini bir kasayım Şimdi Arkadaşlar Sonuncu Gelecek Sonradan Gelecek ve Talk'ta Söylenmeye Skin'e Geldik Ultrasonda hey, cüceki Arkadaşlar Ben Bunu Değici Olarak Çevirmiştim Ama Yanlışmış Cidden Güzel Bir Skin Arkadaşlar 150 Taş Olacak 7 Ağustos'ta Yanılacak Hadi Bir Bakalım Mükemmel olduğunu Eminim Arkadaşlar Görüyorsunuz elektrik animasyonu var. Mesela çocuğu cimdere vardı böyle bir şey. burada da yanıyordu. Duruşları da elektrik saçıyor. Şuradan otiyi bir tasla. Bakın otisiyle gösteriyorum. Otisinde değişim varmış. Diğerinde böyle Elektrik gibi bir şey yolluyor işte arkadaşlar. Güzel olmuş. Arkadaşlar şimdi size tüm skinleri gösterdim sıra aksesuarlarda hemen göstereyim şuradan bakalım Heh. Arkadaşlar hepsinin aksesuarını tahmin etmiştik hepsi doğru tuttu Bununki arkadaşlar dediğim gibi yavaşlatan toksinmiş zehlenmiş tüm düşmanları iki buçuk saniyeliğine yavaşlar maç başa 3 dur Hemen bakalım Kısaca kısaca göstereceğim arkadaşlar. With my crew. Hemen bakalım. Arkadaşlar biliyorsunuz Crow Gray model oldu. Normalde bunu da kostümlü gösterecek. Buna gerek yok arkadaşlar. Kendisini görmeniz yeterli değil. çok etki ettiğini ama yavaşladı arkadaşlar böyle kısaca hepsini göstereceğim size arkadaşlar bunun aksesuarını yanlış tahmin etmiştik Mortis'in saldırısı 4.0 yani 4 saniyenin daha hızlı dolarmış arkadaşlar bu asıl özelliği hemen bakalım İsterseniz şöyle yapsın Yani arkadaşlar Direk sadece size için yapıyorum Evet arkadaşlar Görüyorsunuz daha sığırı bir şekilde Ama arkadaşlar Çok kankak yaptığımı söyleyemek İki aksesli araba Şimdi üçüncü yöneliymiş Evet arkadaşlar Aaaa çok çok Mangostan. Bakalım bu materyal nasıl olmuş. <gülüyor> Biri gelse direkt göstereceğim de işte arkadaşlar. Gelen yok. Hatta şöyle aksesuarı basalım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Nasıl giderim ben buna? Heh. Bir dakika arkadaşlar. Bir daha basacağım. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Şöyle zikzak çekiyor. Bu da böyle bir şey. Sonra arkadaşlar penin aksesuarı var. Bu da yanlış tahmin ettik arkadaşlar. Ama çok yakındı bu tahmin. Burada arkadaşlar yani tam konumuna top atışı yapıyormuş. Hemen bakalım. Mesela arkadaşlar şuraya koyalım. Bakın konumuma top atışı yaptıracağım. Bakın arkadaşlar bu şekilde sonra arkadaşlar ki de doğru tahmin ettik top atıyormuş arkadaşlar hemen gösterelim Öncek arkadaşlar sanırım otomatik yapamıyorsunuz bir düşmanın yakınında durmanız lazım Evet bakın etkisiz bir düşmanına gidelim diyeceğim de nerede işte Abi biri yanıma gelsin ya. Heh, gel ya. İşte. Bakın arkadaşlar nişan alıyor. Ateş. Güzel sevdim arkadaşlar. Barlingki. Barlingki sanki birazcık bağlı gibi arkadaşlar. Neden şimdi göstereceğim size. Bugün arkadaşlar Böyle bir alanı katlıyor yani. Ama Sadece bu kadar Aslında arkadaşlar o takım Arkadaşlarının menziline göreymiş Hani o menzilde kaç takım Arkadaşı olursa tam bu konuları atıyor. O yüzden iyi arkadaşlar bu da iyi Bununki ciltler arkadaşlar Göstereyim hemen arkadaşlar alanı yani dağlaştırıyor öyle bir şey Arkadaşlar bu yaylı namlıymış arkadaşlar Seri yani. yani tam gördünüz mü bilmiyorum illa göstermeme gerek yok Zaten geldi Dynamaik'ın aksesuarını ben tahminim yani yanlış çıkmış arkadaşlar Donduran bir şeymiş hemen bakalım birdie, birdie, birdie. Hemen bir şuradan <gülüyor> Arkadaşlar bu da oluyordur ama bende olmadı. Gerçeğinde oluyordur arkadaşlar. Yani Brostar biliyorsunuz ki ben şu an Nost'tan yapıyorum. Çünkü en güzellerinden biri arkadaşlar sonunca suar sanırım evet. Hemen göstereyim. Bunun için arkadaşlar o kasmamız gerekecek. O, güzel arkadaşlar basma bir mesele Görüyoruz güzel arkadaşlar tamam mı? Böyle bir özellik Başka size gösterebileceğim bir şey kalmadı Bugünkü videoda yeni yani yeni savaşçıya Yeni gelecek veya gele gelecek olan Yeni gelecek olan skinleri Ve yeni gelecek olan Aksesuarları gösterdim arkadaşlar Videom bu kadardı Videoya like atmayı Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsan Sevinirim bu videoda sizden 10 like istiyorum Başka diyecek sözüm yok Hepinize iyi günler arkadaşlar Hoşça kalın.